Harici mikrofon ile kaydediliyor. Ses kaydedici. İlerleme durumu ses kaydedici. Standart. Yukarı gezinir düğme. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu bellek katili. Yeni bir bellek katili buldum. Tam DCIM klasörünün içindeki Bellek katilinden kurtulduk. Artık onu üretmiyor diye düşünürken, Android klasörünün ana dizininde yeni bir bellek katili buldum. Sildiğimiz fotoğrafları, müzikleri, videoları, belgeleri, dosyaları, uygulamaları her şeyi oraya biriktiren. Hatta galerimizde bulunan fotoğrafların ve videoların ön izlemelerini bile gereksiz şekilde oraya biriktiren bir bellek katili. Bu bellek katilinin ismi de Trash, Ama bizim bildiğimiz Trash olmakla alakası yok. O nokta T-R-A-S-H şeklinde yazılmış. Yeni bellek katilimizin ismi Tıraş. Bu bellek katili DCIM klasörünün içindeki bellek katilinden çok daha kapsamlı bir bellek katili. En azından DCIM klasörünün içindeki bellek katilinin bir biçimde bir şekilde ne yaptığı belli oluyordu yani dosya yöneticisinin ayarlarıyla uğraşırken işte ee herhangi bir çöp dosya var mı diye gizli dosyaları göster ee ayarını falan yaparken öyle ya da böyle ee DCIM klasörünün içindeki katilin ne haltlar karıştırdığı öyle ya da böyle çıkıyordu ortaya belli oluyordu. Arkasında e, delil bırakıyordu kendisini yakalatacak, yakayı ele verecek bir delil bırakıyordu. Bu bellek katili kaydı <gülüyor> duraklat. Bu, bu bellek katili daha kusursuz cinayetler işliyor. Arkasında delil bırakmıyor birazcık daha böyle detaylı araştırmalar yapmazsak veya arşivel gibi RAR gibi ee, arşiv yöneticisi ve aynı zamanda dosya yöneticisi olan programlar kullanmazsak bu bellek katilini keşfetmek bulmak işlediği cinayetlere dur demek mümkün değil şöyle ki Android klasörünün içindeki birçok dosyaya artık telefonumuzun kendi dahili dosya yöneticisinden erişemiyoruz. Ee, gizli dosyaları göster ayarını açsak dahi Android klasöründe telefonun dahili dosya yöneticisinde herhangi bir işlem yapamıyoruz. Te telefonun kendi dahili dosya yöneticisi ne yaparsak yapalım Android klasörünün içindekileri göstermiyor. Onun yerine bu klasör salt okunur. İçerini görmek için e telefonunuzu bir USB kablo aracılığıyla bilgisayara bağlayın gibilerinden bir şey söylüyor. O yüzden bu bellek katilinin ee, izini bulmak, işlediği cinayetleri durdurmak eğer z-archiver gibi, rar gibi e, normalde telefonumuzda olmayan arşiv ve dosya yöneticisi programları kullanmıyorsak bu bellek katilini ve onun ne yaptığını bulmak ve ona engel olmak mümkün olmuyor. Ben Eee Z archiver programına e, girdim ve onun ayarlarını kurcaladım. Gizli dosyaları göster ayarını açtım. Android klasörünün içine girince orada nokta .t r a s h şeklinde bir klasör gördüm. Ee, onun da içine girdim bir baktım bir dünya şey var orada. Artık yedekleme servisine attıktan sonra telefonda durmasına gerek görmediğim, telefonda e, kalmasının gerekli olmadığını düşündüğüm için yedekleme servisine attıktan sonra telefondan sildiğim ne varsa bir sürü şey gördüm orada. E, aslına bakarsanız bu bellek katili ama hem bir lütuf hem bir lanet olabilir. Ee, çünkü atıyorum bir video çekmişsinizdir. Hem geri dönüşüm kutusundan hem de normal olarak galeriden silmişsinizdir. Ama sonra pişman olmuşsunuzdur. Hani Keşke silmeseydim ben bu videoyu falan demişsinizdir. İlla ki öyle bir anınız olmuştur. Bu bellek katilinin içini açarak tamamıyla hem geri dönüşüm kutusundan hem normal alandan silmiş olduğunuz, yok etmiş olduğunuz videoyu bulup geri getirebilirsiniz. Bundan dolayı bu bellek katili ee, lütuf olabilir. Ama ee, silinen dosyaları gereksiz yere birden fazla biriktirip biriktirip kopyaladığı için kendi içinde bu da belleği telefon hafızasını israf ettiği için aynı zamanda bu bellek katili bir lanet olabilir. Hem bir lütuf hem bir lanet olabilir bu bellek katili. O yüzden ee, bir şeyleri Silmeden önce iyi düşünmek, sonra pişman olmamak için güzel bir seçenektir. Daha da güzeli dosyalarınızı e, yedekleme servislerine atın. En güvenilir yedekleme servislerinden biri de Yandex Risktir mesela. Yedekleme servisi kullanmanız her zaman güzel olur. O zaman böyle işlere girişmenize de gerek kalmak. Ama yine de bu bellek katilini keşfetmiş olmamız iyi, güzel. İşlediği cinayete artık bir dur dediğimiz zaman telefonumuzun hafızası dolmayacaktır. Geçelim bu bellek katiline nasıl ulaşacağız, içeriğini nasıl boşaltacağız ve daha da önemlisi... Bir daha sefere aynı katilliği yapmasına nasıl engel olacağız? Şöyle hemen ana sayfa OneVR'ı Sa Zarçiver pro Zarçiver programını çalıştırıyorum. Zarçiver etkinli diğer sek Android klasörüne giriyorum. Android icon üç öveden. Burada şu an hiçbir şey yok. Sadece data Data, Medya, OBB. 3 klasör var burada sadece normalde. Ama ben bu z ayarlarına girip Diğer Oluştur. Ayarlar. Ayarlar. Dosya yön. Dosya. Gizli dosyaları göster. Gizli dosya. Ayarlar. Etkinleştir. Gizli dosyaları göster. Ayarını açtığım zaman OBB 24 Trash 20 Ta ta ta ta. İşte sözünü ettiğim bellek kartı burada karşımıza geldi. Trash 20. Bakalım içinde neler var. Comsec Android up files 20. Nomedia 162 1679334 eklesin. 46 ijon. Emulate bir dünya şey var yüzde diye 638 yüzde diyez 1 dolmuyor. Burası böyle çıkalım. comsecandroidgaleri 3 41479 Silmiş olduğum videolar da burada. Şimdi bunun içeriğini boşaltacağım. Trash birimiz. Bunu böyle Trash, Trash bin istedim. Bir saniye. Trash nokta büyük p büyük harf t büyük ve alt tamam sildim. siliyorum evet dosyalar kaldırılıyor ilerleme durumu etkinleşti bunu sildim şu an içeriğini boşalttım ama herhangi bir önlem almazsam şayet kısa süre sonra burası yine aynı saçma sapan dosyalarla dolacaktır bu bellek katili Aynı cinayetleri işlemeye devam edecektir. Bunun için önlem alacağım. Alacağım önlemde nedir? Bu dosyanın oluşmasını engellemek. Bu bellek katilinin oluş.